Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu yeni bulduğum ekran okuyucu. <gülüyor> Tesadüfen yanlışlıkla bir e, telegram grubuna girdim ama katılmadım. O grupta da teknoloji videoları paylaşılıyordu. Teknolojiye ait dosyalar paylaşılıyordu. Eee... Belki faydalı bir şey bulurum diye araştırırken e, Talkback benzeri, aslında Talkback'in taklidi olan ama e, ses efektlerinin ilginç olmasından dolayı indirip yüklediğim bir ekran okuyucu buldum. Bilemem, belki de Talkback'ten e, daha fazla ince ayrıntıya sahiptir. Tam bakamadım çünkü menüleri İngilizceydi. E, sözü fazla uzatmadan hemen o ekran okuyucusunu etkinleştirin. Bu arada ben bu videonun altına o ekran okuyucusunun indirme adresini bırakacağım. Ana ekran erişilebilir. Ekran okuyucuyla alakalı küçük bir bonus. <gülüyor> bu ekran okuyucunun kendi güncelleme web sitesi var. Yani güncelle düğmesine bastığımız zaman. Yani otomatik güncelleme çıktığında haber vermiyor tabi ama. Düzenli olarak o düğmeye bastığımız zaman güncelle düğmesine. E, Yeni sürümü varsa şayet web sitesini çalıştırıyor. Geçelim. Evet, umarım budur. Evet, bu. Şimdi bunu açalım. Evet, açık. Evet, açık. <gülüyor> evet burası İngilizce. Yine menüleri de İngilizce. Ayarlar. Kullanımda... <gülüyor> <Kısayolu>. O yüzden <gülüyor> ayarlarına Servisler. girmeyeceğim. Sadece ee, ses efektlerini dinleteceğim sizlere. <gülüyor> Bakın şimdi boş ekrana dokunuyorum. Tıpkı voiceover'daki gibi, e, iPhone'lardaki voiceover'da bulunan boş ekran sesi gibi, e, boş ekrana dokundukça ses çıkartıyor. Geri buton, erişilebilirlik buton, donanın buton, ana saat geri, el, donanın buton. Şimdi optimize et, cihaz bakışı Erişilebilir. hava durumu 26 Ağustos hava durumunu uygulayın. Ha, 26 hava eriş, şimdi uygulamalar... <gülüyor> evet birazdan menüde gezelim. Ara, Press. diğer seçenekler, Play Store, Galaxy Store, telefon, mesajlar, kamera, galeri, saat. Kişiler Ayarlar Tak Sın menü Acapelatet Dosyaları Radyo, Youtube Zarkiler Pro Chrome Elnurtet Whatsapp Bakın şimdi Varnet, Main menü Vali Genel içerik menüsü Son uygulamalar Apoverlec Uygulama <gülüyor> Bunda da Talkback'te olduğu gibi ayrılmış bir genel içerik menüsü falan var ama yerel içerik menüsünü açamadım şu an denedim ama olmadı. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Mesela bildirim gölgesini açıyorum. Kapatıyorum. Ana Bu şekilde çeşitli ses efektleri çıkarıyor. Ekran okuyucuyla alakalı anlatabilecek fazla bir şey yok arkadaşlar. Ekran okuyucusu zaten Talkback'in sadece basit bir taklidi ama güzel, kötü değil. Diğer daha önceki videolarımda incelediğim Talkback taklitleri gibi sıkıntı çıkarmıyor. Sadece bunu aslında ses efektlerinin farklı oluşundan ötürü indirdim. Siz de indirip denemek isterseniz size de. Ee... İndirip deneyebilmeniz için indirme adresi vereceğim. Yani bu videonun açıklamalar kısmına bunun dosya Türkiye Cumhuriyeti web sitesinin indirme bağlantısını bırakacağım. <gülüyor> Bugünkü içeriğimizde bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim.